Hemen burnumuzun dibinde ay varken niye bunu yapmıyoruz? Ayda bir atmosfer yok. Aslında var bir metrelik çok ince bir atmosfer var. Hiçbir işe yaramaz. Ama Mars için durum biraz daha farklı. Bir atmosferi var ve e, ilk kez dünya dışındaki bir kara parçasının üzerinde yani Mars'ın üzerindeki tatlı tatlı esen rüzgarı da duymuş olduk. Yine daha birkaç haftalık hikayemiz bu işte oraya gönderen alet bunu duyabildi